Sevgili Ümit Sami Kubuş Buyurun benim. Yine hayatımızda var olan ama varlıklarını bir türlü tam net hissetmediğimiz doğanın bütüncül bir parçası olup biz doğadan uzaklaştığımız için onları sezemediğimiz bir canlıyla baş başayız. Geliyor. Yarasalar. Oo. Günümüzün hatta son iki yılımızın konusu aslında. Aynen öyle. Yarasa çorbası diye başlayan bir hikaye. <gülüyor> yarasa yemek diye başlayan bir hikaye. Bu arada o o doğru mu? Ne? Yoksa e, efsane mi? Yani COVID gerçekten insanlar yarasa yedi diye mi oldu? Yoksa... Genel kabul o yönde. Evet. Yani uzak doğuda birinin yarası çorbası yapmasıyla daha önceden de biliniyor. Covid diye bir virüs türü var zaten. Tabii bizim öğrenciliğimizde örnek olarak anlatılan virüslerden bir tanesiydi. Yarasalarda da göründüğü biliniyordu ama insana bulaştığı bilinmiyordu. Bulaşmıyordu. İlk defa oldu zaten. Başımız o yüzden bu kadar derde girdi. Ve genel kabul bir yarası çorbasından dünyaya yayıldı üzerine. Yani virüsü yiyerek kapabiliyor muyuz öyle? Yani? Mesela yarasa, atıyorum bizim yaşadığımız mekanda yaşadığı için kapmadık o virüsü yani. Yarasa hapşırdı ve biz hasta öyle değil yani. Yok Yedik konu yani. Yemekten daha ziyade temas etmekle ilgili bir şey bu. Hani yarasayı pişirmek için temas etmen gerekiyor. Normal hayatımızda İstanbul'da da çok görüyoruz. Ben şöyle bir sosyal medyayı, interneti karıştırdım. Yani korkuyla karşılanan ve uzak durulmaya çalışılan bir canlı türü. Çok da insanlarla iç içe en azından Türkiye'de girmiyor. Bir temas yok genellikle. Tuhaf becerileri olan bir hayvan. Bir kere önce şunu çözelim. İstanbul'da yarasa var değil mi? Ya da Türkiye'de yarasa var Var tabii ki dünyada da çok yaygın. Türkiye'de de yaygın. Hatta şöyle bir genel çerçeve çizerse kemirgenlerden sonra dünyadaki en çok bulunan tür sayısı memelilerde yarasalardır. 1200'e yakın türü vardır. Bununla paralel olarak Türkiye'de de 30 kadar türü var. Önce şunu ayırt edelim. Yarasa bir kuş değil değil mi? Yarasa bir kuş değil. Yani Hakkında, memeli zaten. Tabii çok fazla kötü espri yapılan yarasa bir memelidir. Yani herkes biliyordur ama ismi nereden geliyor? Yavrularını doğurup doğurduğu yavrularını sütle besleyen gruptan. Yani memeli grubundan. Ve uçabilen bildiğimiz tek memeli türü. Dünyadaki tüm memelilerin %20'sini oluşturuyor neredeyse. Yarasalar. Yarasalar. O yüzden çok da önemlidir. O yani o zaman büyük bir zincirin büyük bir halkası. Tabii ki. Yani diyorum 1.200 tür var, Türkiye'de 30'a yakın tür var ve kemirgenlerden sonra memeliler içinde, memeliler grubunda tüm memelilerin neredeyse %20'sini oluşturacak kadar büyük bir popülasyon. Peki ekosistemde onların düşmanı kim, yarasayı kim yiyor? Enteresan yarasayı yakalayabilen yiyor sonuçta bir memeli ve bir av hayvanı. Hani şöyle bir şey var, nokturnal dediğimiz büyük çoğunluğu gececil olan hayvanlardır. Ve onun kadar atik olan gece avlanan türler, avcı türler üzerinden besleniyor. Şimdi birkaç tane spesifik şey biliyorum, bir kere baş aşağı duruyorlar. Evet. Şimdi. Hani anormallik buradan başlıyor yani yarasa ile <gülüyor> alakalı. Zaten körler buna rağmen gece avlanıyorlar. Şuradan başlayalım. Evet baş aşağı duruyorlar. Çünkü yarasalar parmaklarının arasına girilmiş bir deri tabakasıyla uçuyorlar. Yani tüm vücut yüzeyinin %95'ini bu deri oluşturuyor. Ve parmakların arasında deri gerildiği için dört ayaklılar gibi normalde dört ayaklılar ama dört ayaklılar gibi dört ayağın üzerinde... Duramıyor. Mutlaka onları toplayıp arka ayaklarını kullanması gerekiyor. En rahat pozisyonda baş aşağı durmak. Fizyolojileri gereği öyle duruyor. Anladım. Yani bu, bir taraf fazla gelişince ağırlık dergesi bozulmuş Tabii. aşağı doğru sarkmak. Aşağı duruyor. doğru sarkmak durumunda kalıyor. Bu bir. Bu doğru. Ama ikinci olanı kim dedik yarasaların kör olduğunu. Yarasalar kör değil. Yarasalar hatta bazı türleri insandan daha iyi görüyor. O. E ama hani bunlar radar madar sinyal gönderiyordu, Tabii gece hocam. geri geliyordu falan. Ekolokasyon, orada. sesle yoğun bulma, sesle hedef bulma özelliği var. Genellikle kütle olarak küçük yarasalarda ekolokasyon çok gelişmiştir. Görürler, hatta acısı açıkta insana göre daha iyi görürler. Ama yarasalar arasında şeydir, kendi içlerinde çok iyi görmezler ama gözleri kör değil, görüyorlar. Şuradan anlayabiliriz Bu Ekolokasyon çok uzun mesafelerde işe yarayan bir şey değildir. Yakın mesafede işe yarar. Önce avını veya gideceği yeri, habitatı görmesi gerekir ki oraya yönlenir. Ondan sonra ekolokasyonu kullanarak yani ses yayıp yaydığı sesin yansımasıyla bir zihninde görüntü oluştururlar. Avın yerini, yüksekliğini, büyüklüğünü hareket edip etmediğini algılayabilir. Ama bu kör olduğu anlamına gelmez. Görebiliyor onlar. Anladım. Yani cep telefonlarındaki lider teknolojisi gibi bir tür sesle bir şey yansıtıyor Ve bunu gerçekten zihinlerinde 3 boyutlu kullanabiliyorlar mı? Öyle tahmin ediyoruz. Yani biz onu kendi zihnimizde algılayamadığımız için yaptıklarından yola çıkarak aklımızda ee, aynı bizim ışık tayflarını alıp gözüm, beynimizde bir görüntü oluşturmamız gibi onlar da ses dalgalarından görüntü oluşturabiliyorlar. Öyle yolunu buluyorlar. Bütün yarasalarda ekolokasyon var. Ama yarasa tür olarak... Küçüldükçe ekolokasyon kullanma, diğer tabi radar kullanma yeteneği artıyor. Abi bunun büyüğü ne kadar? Kanat açıklığı 1.70'e kadar olanlar var. Ee, Oho, Güney Amerika'da yaşıyor. Hatta uçan tilki diyorlar buna yerel adıyla. Tip olarak da böyle tilkiye benzer. En küçükleri de böyle 2 santim, 2.5 santim büyüklüğünde olabiliyor. Yani o 1200 türlük skala içinde en büyükleri kanat açıklığı 1.70'e kadar ulaşanları var. Ne kadar süredir dünyada var olduklarını biliyor musun? Çok gotik bir canlıymış gibi görünüyor yani böyle çok ilkel bir dönemden gelen bir şeymiş gibi görünüyor. Yani tipi yani bizim efsanelerimiz gereği öyle bir şeyi var. Ama şekli de öyle var. Ya, bir çıplak değeri falan yani. Hani e, tek bir... zaten başka da alternatifi yok. Ee, yani memeliler zaten memelilerin gelişmesi, memelilerin dünyada hakim olması çok eski değil. İşte o 65 milyon yıl önceki elim kazada <gülüyor> dinozorlar ortadan kalktığı zaman memeliler baskın olmaya başlıyor. Yarasalar da o dönemlerden kalma Daha arkayık olan şeyleri var, buluntuları var. Ama şöyle bir zorluğu var, çok iyi de bilmiyoruz. Çok hassas, çok naif bir kemik yapısına sahip olduğu için fosilleşme oranı çok düşük. Eldeki verilerden biliyoruz. 45 milyon, milyon yıl önce, 40 milyon yıl önce yarasaların olduğunu biliyoruz. Ama çok az e, fosil olduğu için daha eskisinde ne olduğunu henüz çok iyi bilmiyoruz. Evrimsel hikayesinde hiç mesela spesifik bir öykü var mı biliyor musun? Yarasa evrimleşmesinin içerisinde yani son 45 milyon yılda falan bir farklılaşma ya da bir... Çok farklılaşma yok. Türleşme var. Daha fazla tür oluşmaya başlıyor. Ve çok başarılı canlılar tür sayısında artış var. Tür sayısı niye artıyor? Birbirinden izole bölgelerde ekolojik şartlara göre geliştiği için farklı türler oluşuyor. Avcı olarak başarılı. Diğer hayvanların çoğunun kullanmadığı işte ekolokasyonu kullanıyor, iyi görüyor. Avcı iyi avlanıyor. Bunlar başarılı olmasını sağlıyor. Koloniler halinde yaşıyor. Kendi aralarında bir iletişimi var. Artı mesela yavru bakımı var, kreş var daha doğrusu yavru bakımı değil mi de? Belirli sayıdaki ergin dişiler avlanmaya çıktığı zaman daha Alfa demeyelim de mesela daha beta, daha genç dişiler kreş bakımı yapıyorlar yavrularına. Oldukça enteresan şeyleri var. Peki gidenler bunlara yiyecek bırak getiriyor mu? Öyle bir şey var mı? ya yani kreş ödemesi var mı? <gülüyor> kreş ödemesi yok. O biraz daha hiyerarşik şey. Hani aristokrasiyi şey yapıyor. Neden onu? Bekleyen Sivir aç ceresi. kalıyor yani. Aç kalmıyor ama hani ikinci derecede gidip Vallahi avlanıyor. Abi. Ve onların avcılık yeteneği bizim için de çok önemli. Birincisi. Neden? Neden? Çünkü insan popülasyonları için, insana yakın yaşayan diyelim ki şeylerde, kolonilerde, türlerde bizim için zararlı olduğunu bildiğimiz türlerle besleniyorlar. Mesela sivrisinekle besleniyor, karasinek besleniyor, güveyle besleniyor. Yani yılda küçük bir koloni diyelim, hani çok devasa olmasına gerek yok. Küçük bir koloni bir yılda Böcek boyutunu göz önüne alarak tonlarca böcek tüketiyor. sivrisinekleri yiyor, hamam böceklerini yiyor ve o dengeyi sağlıyor. Bizim yararımıza çalışıyor. Tarım zararlılarıyla besleniyor büyük bir tür. Mesela Türkiye'de bir tek Cüce Mısır yarasası tarım alanında zararlı olduğu biliniyor. O da meyveyle beslendiği için. Genel olarak yarasalar zaten iki yer diyor. Bir meyve yarasaları bir de etçil yarasalar, etçil yarasalar böceklerle küçük, daha küçük memelilerle besleniyor. Fareler falan. Fındık fareleri falan. İşte falan, boyutuna göre ediliyor. boyutu yetiyorsa besleniyor. Ama ağırlıklı olarak böcekler, gececil böceklerle. Gececil böcekler kim? Bizim bildiğimiz güveler. Zararlı mı bize? E, zararlı oluyor. Ney? sivrisinekler ne işte gece uçan diğer e, bizim tarım veya sosyal hayatımızda zarar veren böceklerle besleniyor. Ve kitleler halinde yok ediyorlar yiyorlar, besleniyorlar. O yüzden faydalı bizim için. Türkiye'de en büyük yarasa, yani hani büyüklük açısından çok büyük yarasa yok değil mi? Bizde tilki yok. Yani. Yok bizde yok. Onlar daha ekvatora yakın bölgelerde, sıcak bölgelerde yaşıyorlar. Bizdekiler benim gördüklerim böyle bir karış büyüklüğü. O kadar. Yani biraz daha iridir işte. iki karış olanları var. Güneye indikçe. Evet sıcaklık yok. fark ediyor değil mi? Bakın evet tabii. Memelilerde de fark ediyor. Peki etçil yarasa bizde var mı? Bizim İstanbul'da gördüğümüz o gece karanlığında sokak ışıklarının etrafında dolanan, evlerimizin etrafında dolananların 30 türden 29'u etçil bir tanesi. Peki onlar niye kediye köpeğe dalmıyorlar mı? O kadar Hiç büyük yok. değiller. Hani dalabildikleri güveler, sivrisinekler, hamam böcekleri, <gülüyor> uçan böcekler onlara dalıyorlar. Böyle... Peki bunlar kan emiyorlar diye böyle üzerlerinde yapışmış Oo. bir yafta var. Kontrakula. Ha ha <gülüyor> kontrakula, vampir vampir falan hikayeleri mevzuları. Ne diyorsun o konuyla alakalı? Bana Şu ben de... bir şey demiyorum, doğru. <gülüyor> Gayet doğru. <gülüyor> Uylandırıyor durup dururken bizi. <gülüyor> Bizde yok ama. O sadece Güney Amerika'da yaşayan iki tür var. Yani 1200 türün içinde iki tür var kanla beslenir. Onlar da genellikle büyükbaş hayvanların kanlarıyla beslenir. Hani bizim efsanelerdeki gibi yapıştığı zaman kanı bitirme bilmem ne o tür bir şey yok. Yani 3 milimetre kan alıyor diyorsun. Anca yani bir ayda bir inekten emdiği kan bir çay kaşığını anca doldurur. Öyle şey değil. Yalıyor kanı yani. Zaten emmiyor, yalıyor. Dillerinin altında böyle çift kanal vardır onların. Çok keskin dişleriyle hayvanın özellikle ayak kısmında bir yara açarlar. Oradaki kanamayı yalarlar. O kan kanallarıyla da yaladığı şeyi yutar kanı. E, Tabi enteresan şeyler var mesela antikoagülant dediğimiz kan pıhtılaşmayı engelleyici enzimler vardır. Orayı kestikten sonra oranın pıhtılaşmasını engeller. Ama hani filmlerde gördüğümüz gibi böyle devasa kocaman yarasalar değil onlar da küçücük ve 1200 tür içinde iki tür onlar da Güney Amerika'da yaşıyor. Bizde kanemen yok. Peki bu Pensilvaya falan şeyde bu vampirin doğduğu yer Drakula'nın doğduğu yer hani oralarda öyle türler yok mu? Yok yok. O bizdeki türlerle çok similar, benzerdir. Yani iki tür eksik, üç tür fazladır. Bizim Anadolu habitatıyla benzerdir. Biraz daha kuzeyde kalır. Onlardan da benzer. O daha çok bizim kültürel evrimimizle ilgili. Yani o yarasanın gecicili olması, çok atik olması, memeli olması gibi özellikleri efsanelerde birleştirmişiz. Kont Drakolu'yu yaratırken. Ama yani canlı şey olarak yani hani şöyle bir şey var ya o, o biraz farklı geliyor insana ya da algılamakta zorluk çekiyor. Yani işte Şahin'den kediye köpeğe hatta böcek cinslerine kadar baktığında biçimsel anlamda belli bir estetizm barındırıyor ya. İnsan gözünün estetik olarak algılayabileceği evet. biçimleri var. Kurbağaya da baksak, kaplımağaya da baksak, kartala, Şahin'e, güvercine hani çeşitli kediye köpeğe ineğe de baksak öyle. Ama yarasaya baktığımızda bu ortalama grubun dışında bir estetik durumda ya. Evet. Yani böyle hani o yüzden böyle gotik bir, bir ya da ben de gotik kelimesini canlandırıyorum ya da işte böyle çok çok eski tarihlerden bu yana gelmiş gibi. Yok o kadar da arkaik bir tür değil. Ha arkaik aradım kelime ha, değil, Gotik deyip duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> o bakış açısı genellikle bizde sanırım şundan kaynaklanıyor. O biraz önce sadece türlerin hepsi bizim gündüz gözüyle görebildiğimiz, gözleyebildiğimiz, şahit olduğumuz şeyler. Gotik kabul ettiğimiz veya arkaik böyle daha estetik dışı kabul ettiklerimizi bir canlandıralım gözümüzde günlük hayatta görmediğimiz ya gececi olan ya yer altında yaşayan ya böyle insanların çok fazla girip çıkmadığı yerlerde gizlenerek yaşayanları biz evrimsel olarak seçmişiz antipatik olarak hmm. işte çiyan gündüzleri biz de yaşasaydı muhtemelen o kadar korkunç bir hayvan olmayacaktı yarasa böyle gecenin bize verdiği o korku ürperme kültürel seçilimden de kaynaklanıyor. Yani bizim gündüz yaşadığımız gündüz aktif olduğumuz dönemlerde karşılaştığımız hayvanlara bir atama yapıyoruz işte. İşte ormanların kralı, vahşi puma, kartal hep bir kültürel atama yapıyoruz. Görmediklerimize de onun genellikle zıttında antipatik bir eğilimimiz oluyor. Ama bunun yarasayla alakası yok. Bence. Anladım. Peki yani koronayı ondan kaptığımız teorisi haricinde yarasaların insanlara bir zararı var mı? E, hastalık taşıyorlar. Önemli taşıdıkları hastalıklardan bir tanesi Kudus. Tabi Kuduz'u direkt insanlara taşınıyor ama insanların yaşadığı coğrafyadaki hayvanlara taşıyor. Ondan da bize geliyor. Tabii tabii o oluyor. Hani çok böyle hani spesifik zinciri tamamlayan bir şey değil. Çünkü sadece insanlarda değil diğer büyük canlılarla da temastan kaçınan bir. Hayvan. O yüzden direkt bulaşma vakaları az ama taşıyor buna benzer hastalıklar taşıyor. Bir kere memeli olduğu için ortak habitattaki hastalıkları üzerinde barındırabiliyor. O yani kuşlara köyükler. oranla daha bize uyumlu hastalıkları Tabii, taşıyor. Taşıyabiliyor. Ama temasımız çok kısıtlı olduğu için yararı verdiği zarardan daha üst düzeyde. Yani birçok ülkelerde kültür olarak... Mesela yarasa gübresi çok değerlidir. Hani tarıma zararlarını avlayıp tükettiği gibi bir de hayvanların mağaralarındaki guano denilen yarasa gübrelerini kullanıyoruz ve çok değerli gübrelerdir. Ekonomik olarak da çok üstün gübrelerdir. O kullanılıyor mesela. Bizde yok tabi. O kadar büyük koloniler bizde yok. Oluşturulmaya çalışıldı. Zamanında İstanbul'da da yapay mağaralar yapıldı. Sadece... O yarasa kolonilerini kaybetmemek için yapıldı. Yani orada bir hatalar oldu demek ki. Çok büyük popülasyonlar o dönemlerde kayboldu, göç ettiler, yok oldular. Biz böyle şeylerle uğraştık mı gerçekten? Yani İstanbul'da yarasa mağarası olsun diye mağara yaptık mı yapay mağara? Tabii tabii yaptık. yaptık. Böyle şeylerle kimin uğraşıyor sanırım? Yani devletin hangi kurumu ya da hangi yapı uğraşıyor? Büyük ihtimalle Çevre Bakanlığı uğraşıyor bunlarla. Genellikle bu tür... Çevre Bakanlığı'nda yarasadan sorumlu genel müdür mü? Yok. Oluyor? Bu tür işlerin ateşleyicisi sivil toplum örgütleridir. Mesela Türkiye'deki, Avrupa'da da aynıdır. Birçok çevre kanununun çıkmasını yolunu açan kuş gözlem topluluklarıdır. Biz onları hep böyle entelektüel, bu hem yaşayan, işi gücü olmayan, dürbünle dolaşan insanlar gibi seriz. Ya da casus. Ya da casus. En <gülüyor> büyük yapıştırmasıdır. Ama bu tür e, koruma kanunlarının zeminini oluşturan e, bu tür STK'lardaki amatör veya profesyonel doğa gözlemcileridir. İşte yarasaların da e, o efsanevi kötücül yaratıklar olmadığını, halbuki insan yaşamını destekleyen önemli türler ve kalabalık bir tür olduğunu ortaya çıkaran, bu konuyla ilgilenen işte mağaracılar, doğa gözlemcileri, o tür arkadaşlarımız ve o tür toplum örgütleridir. Bugün kullandığımız birçok yaban alanı koruma kanunların veya yaptırımlarının birçoğu, bu tür STK'larla ortaya çıkmıştır. O yüzden çok önemlidir onlar. Kuş gözlem toplulukları, işte bitki toplama toplulukları, doğa fotoğrafçıları, mağaracılar, dağcılar, bu hem yaşayan sadece entelektüel haz için dolaşan arkadaşlar değil. Bunlar bizim bildiğimiz anlamda insan varlığını, doğa varlığını korumak için en büyük katkıda bulunan kişiler. Yani sadece tanıyarak, izleyerek, ölçümleyerek yaptıkları bir eylem aslında. Tabii ki. Yani konuyu genel olarak anlam açısından da değerli bir hikaye bu. Kesinlikle. Yani mesela Sadece farkında olmak bile koruyor bazı şeyleri. Kesinlikle. Farkında olmak bunları profesyonel olarak peşinden gitmeyi gerektirmiyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İşte bir hamam böceğinin, bir sivrisineğin, bir yarasanın cüce orman kartalının gibi. Bunların adını bilmek, üstümüzden geçerken görmek, yolda yürürken bir ıtır çiçeğinin Itır ile bağlantısını, Mender ile bağlantısını bilmek ayrı bir haz veriyor. Ve onların yok olmaya başlaması, hüzün yaratıyor ve insanları harekete geçiriyor. O yüzden e, şehir içinde dahi olsa doğa gözlemciliği, doğanın şehrimizin içindeki parçalarını bilmek hem çok zevkli hem çok eğlenceli. Hem de Yara salan normal şehir. koşullar altında şehrin içine giriyor mu? Sani? Tabii şehrin içine giriyor. Genellikle gündüz vakitleri böyle izbe çatı aralarında ormanda güneş almayan yerlerde, eski binalarda tarihi eserlerin içlerinde yaşıyorlar oralarda gündüzleri. Peki yaşarlar. onların sosyal organizasyonu yani, memeli onlar daha sosyal yani. E koloni halinde yaşıyorlar. Koloninin içinde yeni doğan yavrulara bakan kreş diyebileceğimiz unsurları var. Bir hiyerarşisi var yaşamları. Bir çok uzun yaşarlar. Öyle hani geçen karga muhabbetinde de dedik ya mesela yarasaları biz Küçük ve narin olduğu için kısa yaşıyor zannediyoruz. Türe göre değişmekle beraber 15-20 yıl yaşayanları var. E bu da bir öğrenme, bir hiyerarşi, bir alfa-beta ilişkisi. Kolonileri ne kalabalıklıkta olabiliyor? Çok değişken. Mesela milyonlara varan koloniler var. Özellikle Güney Amerika civarlarında. Birkaç milyona varan büyük koloniler var. Daha küçük işte 500'lük, binlik, 20 binlik, 30 binlik koloniler oluyor. Yaşadığı alandaki prodüktiviteye bağlı, ne kadar beslendiklerine bağlı. E, alın bozulmuşluğuna, bozulmamışlığına bağlı. Yani zamanında çok gereksiz yere yarasalardan korkulduğu için yarasaların kolonileştiği mağaraları suni olarak boşaltan ülkeler vardı. Yani onları işte yakıyorlardı, şey gitsinler. Niye gitmeleri gerektiğini de bilmiyoruz. Bilmiyorduk o zamanlar. E, mesela çirkin bir... sevmiyor. E, çirkin sevmiyor. Gece, gece olduğu için, karanlık olduğu için ürküntü veriyor. Büyük ihtimalle o içgüdüyle. Ama şunu fark ettiler özellikle ekvator bölgesinde işte Güney Amerika'nın ekvator bölgesinde hep arıya atfederiz ya biz çiçeklerin polenlenmesi için çok önemlidir. Mesela o bölgelerde e, meyve beslenen yani etçil olmayan yarasalar arı kadar önemli. Güney Amerika ormanlarında sadece yarasanın polen taşımasıyla üreyebilen binlerce bitki var. Doğadaki o ekolojik döngüyü sağlıyor. O yüzden o beğenmediğimiz küçücük yarası gerçekten önemli. İstanbul için de önemli. Yani Sivrisinek'ten şikayet ediyorsak yarasalar olmasaydı muhtemelen 3 kat fazla şikayet edecektik. Yararı zararından çok daha üstün olan güzel canlılar. O olmasaydı Batman olmazdı ya. <gülüyor> Bizim hikayelerimizde çok fazla yer almıyor yarasa farkındaysa. Yani hani biz Anadolu ve Türk hikayelerinin içerisinde başka birçok canlı çok etkin bir şekilde yer alıyorken Evet. çok hikaye burada. Bizim ilgimiz azalmış belki. Mesela Yarasa'yla ilgili ilk kayıtlar, Anadolu kayıtları Divan Lügat Türk'te geçiyor. Hani kimin Yarasa'ya niye Yarasa dediği gibi böyle ilginç hikayeler var orada. <gülüyor> Abi bizim ilgimiz azalmış. Ama bu, bunları anlattıkça, farkındalık yarattıkça belki ilgimiz artacak. Yarasa'nın en meşhur olduğu konu radarın icadı ile ilgili bileşkesidir. İşte o ekolokasyon dediğim çok enteresandır. Ama mesela bazı daha Boyutu küçük olan yarasalarda şey vardır, manyetizma takibi de vardır. Hani geçenlerde bir sohbet arasında konuşmuştuk ya, acaba manyetik alanları biz de hissedebiliyor muyuz? Hı hı. Yani. Üçüncü göze konuşmuştuk. Ya o zaman mesela yarasalarda var, özellikle küçük yarasalarda. Kuşlardan farklı olarak yarasalar bizim bildiğimiz pusula gibi. Kuzeyi güneyi ayırt edebiliyor. Kuşlar manyetik alanın kuvvetine göre yönünü buluyor, kuvvete göre göç ediyor yerine. Değiştiriyor Ama yarasalarda anlık olarak nerenin kuzey, nerenin güney olduğunu biliyor. O da manyetizmayı algılayabilmesinden kaynaklanıyor. Yani o teoriye dayanırsak sağlam bir üçüncü gözleri var. <gülüyor> evet, üçüncü burunları var <gülüyor> o zaman diyelim. Yani, <gülüyor> kokuyla alıyorlar. Kokuyla değil. O hangi organla yapıyorlarsa sana bir şey, öyle bir organları var yani. Onda da değişik teoriler var. İşte kulaktan olduğu söylenen var. O manyetiklerin burun kıkırdağında, insanlarda da olduğu söyleniyor. burun kırdan da çok yoğun olarak tespit çok yönlendirirken yani PPM düzeyinde olduğu tes tespit edilebiliyor. Oradan Ama mesela bu hikayelerin içerisinde var. Mesela biz aslında ha, buradan kötü kokular alıyorum dediğinde asıl vaat etti zannettiğimiz şey kokunun kendisi değil ya. Değil. Yani orada aksak bir şey olduğunu seziyorum hikayesi. Yani sezgiyi burunla bağlamış olma böyle bir şey gönderme yapabilir belki de. Olabilir, bilemeyiz. Birilerinin araştırması gerekiyor. Bir Karadenizli olarak burnun önemini altına çizmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Profilden göstereyim mi kendimi? <gülüyor> Şurası kuzeymiş. Hemen Peki Sami büyük soruyu soruyorum sana. Sen hiç yarasa yedin mi? Yemedim. Yiyen tanıyor musun? Tanımıyorum. Bizde yani bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Zaten lanetli kabul ediliyor ya hani. Aa. Gececi olduğu için. Yani baykuşlarla aynı kadar. Eciş bücüş olmuş. Ecişmiş. Baykuşları hani tip olarak severiz kuşa benzediği için. <gülüyor> Ama hani... İşte baykuş yuva yaparsa oradan ölü çıkar diye bir inanışımız vardır. Halbuki tam tersidir. Hani evden ölü çıkıp orası harabe haline döndüğü zaman yaşam olmadığı zaman baykuş oraya gider. Ters işler. Yarısı da, da aynı şey. Gececil olduğu için bir ürküntü yaratıyor bizde. Sevgili Sami Sevgili Mustafa Can. Yarasalık konusunda bizi bu kadar aydınlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Sorduğunuz ve merak ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Beraber yaşadığımız en büyük popülasyonlardan bizim topraklarımızda yararı, zararın çok çok üstünde olan habitatlarını korumamız gereken bir canlı özellikle konu içinde geçti. STK'larda görev alan, gönüllü olan, doğa gözlemciliğiyle uğraşan arkadaşlarımız, dostlarımız... Bugün bildiğimiz anlamda insanlığın var olması, doğanın var olması için çok büyük emekleri var. Çok büyük çabaları var. Destekleyelim. Bir sonrasında galiba şu arılar mevzusuna girelim diyeceğim. Arılar. En son erkek arıların çiftleşme sonrasında direkt öldüklerine dair bir bilgiye rastladım. Değil mi? Çok çok. Ne oldu? <gülüyor> Hem cinslerine haksızlık ediliyor. Kurtaralım. Gerçekten Öyle. bu erkek arıların yaşadıkları şiddet karşısında <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu bir ele almak şu arılarla bir kez daha tanışmak istiyorum senin aracılığınla tabii ki çok da sevinirim hatta orada spoiler partenogenesis de konuşmamızda fayda var çok enteresan bir konudur. Kimin nedenliği ne yapıyoruz? <gülüyor> Partenogenesi. Erkeksiz üreyebilme yeteneği. Oo. Ya. O kadar <gülüyor> da gerekli değilmişiz demek. Bunu konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor>